Ben Doktor Abdülkerim Özakay, Avrasya Hastanesi genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahi denince insanların aklına ne gelir? İlk başta isterseniz onu bir açalım. Genel cerrahi branşı hangi hastalıklarla ilgilenir? Hangi ameliyatları yapar? Genel cerrah nasıl olunur? İsterseniz bunlardan kısaca bahsedelim. Tıp fakültesini bitiren bir doktor eğitim araştırma hastanelerinde genel cerrahin ihtisasını yaparak genel cerrahi uzmanı olur. Genel cerrahi uzmanı olduktan sonra da her türlü kendi branşıyla ilgili ameliyatlara yetkinlik kazanır ve genel cerrahi kliniğini yönetme hakkını elde eder. Genel cerrahide Adından da anlaşılacağı üzere e, operasyonlarla, yani ameliyatlarla ilgili bir branştır. E, daha önceleri e, bu branşın ismi hariciye uzmanlığıydı Türkiye'de. E, dahiliye uzmanlarının, işte şimdiki iç hastalıkları uzmanları da dahiliye uzmanı olarak adlandırılırdı hariciye dendiği zaman sanki insan vücudunun dış kısmıyla ilgilenen bir branşmış gibi halk arasında yanlış bir kanı var. Vücudun dış kısmında ve iç kısmındaki bütün hastalıkların cerrahi olarak yani ameliyatla veya endoskopik olarak şimdiki günümüzde endoskopik operasyonlar da genel cerrahlar tarafından yapılmakta. Yapılarak hastaların şifasını sağlamaya yönelik bir branşımız var genel cerrahi uzmanları olarak. Ee, kısaca bahsedeyim hangi ameliyatları yapıyoruz. Bir kere deri ve yumuşak dokudaki basit kitleler, yumrular, bunların çıkarılması bizim branşımızı ilgilendiriyor. Örneğin saçlı derideki bir yağ kistini çıkarmak da genel cerrahının işidir ya da deride ya da deri altındaki kas tabakası içerisinde bulunan herhangi bir kitleyi çıkarmak da genel cerrahi branşının kapsamı içerisinde değerlendirilir. Bunun dışında isterseniz saçlı deriden başlamışken aşağıya doğru inersek boyun bölgesindeki tiroid bezi ve onun paratiroid bezleri dediğimiz ek ek yanındaki bezlerin hastalıklarının cerrahi tedavileri genel cerrahi uzmanının işi. Daha aşağıya doğru inersek özellikle kadınlarda erkekte de tabii ki meme hastalıkları ve meme cerrahisi genel cerrahinin kapsamında. Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum, bu organların hastalıkları ve Cerrahi tedavileri, genel gene cerrahi ilgilendiren e, hastalıklardır. E, buna ek olarak, karın içerisinde e, biliyorsunuz karaciğerimiz var, pankrasımız var, dalak denilen organımız var, böbrek üstü bezleri var. Bu e, tür e, organlarımızın cerrahi hastalıklarını e, tedavisinde, cerrahi hastalıklarını tedavi eden laş, genel cerrahi uzmanlığı branşıdır. Daha rektum demişken, anal bölge hastalıkları, hemoroidler, işte fissüller, fistüller, bu tarz hastalıklara da genel cerrahi uzmanlığı bakar. Eskiden şu anki gibi kalp damar cerrahi sayısı çok azdı. Varis ameliyatlarını da biz yapardık, genel cerrahi uzmanları yapardı bacaklardaki. Ama artık e, kalp damar cerrahları ve e, girişimsel radyoloji varis tedavilerini onlar yapıyor. E, bunun dışında ayakta örneğin tırnak hastalıkları, tırnağın cerrahi hastalıkları gene genel cerrahinin e, branşı içinde değerlendiriliyor. Ek olarak unuttuğum var mı bakalım. E, açıkçası e, karın içi organlarının tümünden aşağı yukarı genel cerrahi uzmanı sorumludur. Bu, bu karın içi organlarının cerrahi hastalıkları ve ameliyatları ile ilgili olarak söylüyorum. E, Tabi bu hastaların ameliyatlarının dışında takipleri de gerekiyor. Bu takipleri de genel cerrahi uzmanı yapmakta. E, bir de bizim e, sindirim sistemi ile ilgili olduğumuz için e, bir bakımdan e, sindirim sisteminin endoskopisi de genel cerrahi uzmanı ve gastroenterologlar tarafından yapılmakta. Ağırlıklı olarak biz Avrasya Hastanesi'nde genel cerrahlar olarak endoskopi işlemlerini biz uyguluyoruz. Endoskopi derken üst sindirim sistemi endoskopisi halk arasında gastroskopi olarak bilinmekte. Bunu yapıyoruz. ve Kalın bağırsak değerlendirilmesine de kolonoskopi işlemi diyoruz. Onu da biz yapıyoruz. Ayrıca safra kanallarının taşları, tümörleri gibi hastalıklarda kullanılan RCP dediğimiz ileri teknik olan bir işlem. E, bu işlemi de e, RCP'yi de e, genel cerrahlar olarak biz e, hastanemizde başarıyla uygulamaktayız. Müzik